Evet arkadaşlar 13 Ocak 2019 Pazar gününün birinci formundayız. Birinci videosundayız arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 maç seçtik. 121, 123 ve 125. maçları arkadaşlar. Şimdi buradaki bizim amacımız verdiğimiz parayı almak ve biraz da para kazanmak. Şimdi burada 3 üç ihtimali üçünde oynadık 2 maçta. 125 maçta da golli oynadık arkadaşlar. Gol sonuçlarını oynadık. Tutma ihtimalimiz %90. Şimdi daha önce bunun gibi tutan var mı bu sistemde hemen onu göstereyim. Bakın arkadaşlar bu 6-1-2019 Pazar günü yani geçen haftaki e, oynadığımız bunun videosunu çekmiştik arkadaşlar. Bizim videoları izleyenler beni takip edenler bunu görmüşlerdi. Bu kontu garantiydi. Bakın 220-198-228. maçlar 4. kupon 9 kupon var burada. Toplam 18'de 1'i tutmuş. 4. kuponda bakın görüyorsunuz 0-1-1 yukarıdan aşağı yuvarlak içine aldım. Dördüncü kuponda. İşte bunun gibi arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada 121 ve 123. Maçta arkadaşlar konti garanti. Niye? 3 ihtimalin 3'te var. 125. maçta da arkadaşlar. Normalde üst vermişler buna. Biz burada Ganyar'ımızı yükseltmek için 2, 3 ve 4, 6 ihtimallerini kullanacağız. Toplam 18 tane kupon var burada. Bu 18 kupondan arkadaşlar bir tanesinin gelme olasılığı %90. Ee, niye %90 zaten ikisi kontu garanti bir tanesine kalıyor o da en az 2 maç oldu ki golü oldum tutar şimdi buradaki amacımız burada toplam 18 kupon var ee, yaklaşık 12 ganyan var bir kuponda tuttuğu anda siz 2 tane de takip ettiğiniz maçlardan maç ekleyeceksiniz arkadaşlar ee, takip ettiğiniz takımların maçlarından maç ekleyeceksiniz 2 tane bu kuponların hepsini 18 kupona yazacaksınız 3 misli bile yapsanız verdiğiniz parayı 3'e 4'e katlama şansımız çok fazla var. Şimdi formülümüze geçelim. Şimdi bakın 121 ve 123. 3 üç ihtimal 3'ünü oynadık arkadaşlar. Hemen yukarı bakın birinci satıra. Yukarıdan aşağı 9 kupon bunlar. Yan yana hep yazıyoruz. 9 kupon. İlk 9 kupon bu. Sonra devamını vereceğim. İkinci formülümüz de var. Sonuna kadar izleyin. Şimdi bakın 121 birinci satıra bakın yukarıya. 121 ihtimal verdik ya. Önce 1, 1, 1. Son devamında 121'e 0, 0, 0 yan yana yazıyoruz. Altına birinci satıra Birinci satır devamı demişiz. 122'ye 2-2-2 yazdık arkadaşlar. 3 ihtimalde yazdık. Altına geldik. İkinci satıra yukarı bakın. 123'e 3 ihtimalde yazıyoruz. 123-1, 123-0, 123-2. Peşine yine 1-0-2, 123 yazdık. Altına ikinci satır devamına tekrar 123'e 1-0-2 yazdık. Şimdi bu kontü garanti 2 maç. Şimdi 3. maça geldi sıra. 125, 2-3 ve 4 altı golleri oynuyoruz. Ganyen'i yükseltmek için böyle oynadık. Şimdi 4-6'yı oynadık diyelim ki. Üçüncü satıra bakın 125. maça Komple 4-6 yan yana. Altında üçüncü satır devamında yan yana. 4-6 golü yazdık. Yukarıdan aşağı 9 kupon arkadaşlar bu. Şimdi devamını vereceğim size. Ee, isterseniz bunun aynısını oynayın. Peşine 2 tane maç ekleyin arkadaşlar. 3 maç gözü kapalı. Burada alma şansınız yüksek. Şimdi devam ediyoruz. 121-123-125 bakın arkadaşlar. Birinci ve ikinci satırlar komple aynı hiç değiştirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten %100 tutuyor. Bakın 121'e yine yan yana 3 tane 1. 121'e 3 tane 0 yan yana. Birinci satıra bakın arkadaşlar. Birinci satır devamına bakın. 121 2. İkinci satıra bakın. 123 1 0 2. 123 1 2. satır devamında yine 1 0 2. Şimdi üçüncü satıra geldik. Yukarı bakın 125'e biraz önce 4 6 gol oynamıştık. Burada 2 3 gol oynuyoruz arkadaşlar. Komple 3. satıra 2-3 golü yazdık. Şimdi 9 kupon burada var. 9 kupon da biraz önce var. Aynısını oynadınız diyelim ki. 2 ma maç eklediniz. Burada 3 maç cebinizde zaten. 2 ee, maç ekliyorsunuz. Bunun toplam ganyanı 12. Diyelim ki siz 3 e ganyanlık buldunuz. Mesela 2 maç buldunuz. 2 maçı komple 9 kupona birden yazdınız. Ne eder? 36 eder. 3 misli yapsanız 108 lira eder. Verdiğiniz para 48 lira. Alacağınız para 108 lira en az. Tabii ilk yarı ikinci yarı yazarsanız iki maç o zaman bu para 300 liraya 400 liraya kadar çıkar arkadaşlar. Amaç ee, verdiğimiz parayı almak üstüne de biraz daha para kazanmak arkadaşlar. Devam ediyoruz şimdi bakın şimdi diğer videoma geçiyorum hemen devam ediyorum bekleyin. Evet arkadaşlar benim amacım şu az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.